Burada iki farklı dizi oluşturmak için bize bazı bilgiler vermişler. X dizisinin ilk terimi 1'miş. Dizi oluşturmak için gereken kural ise 1 eklemek. Y dizisi içinde ilk terim 5'miş ve kuralımız da 5 eklemek olarak belirlenmiş. Şimdi bu dizilerin ilk 3 terimini bulup tabloya yazmamız istenmiş. Yazdıktan sonra da bu terimleri X ve Y koordinatları olarak grafik üzerine göstereceğiz. Şahane, hemen bakalım. Evet, x dizisinin ilk terimi 1. Buraya 1 yazabiliriz. İkinci terim bulmak içinse 1 eklememiz gerekiyor. 1'e 1 bir eklersek 2 eder. Üçüncü terim 2 artı 1 ise 3 etti. Y dizisine bakacak olursak ilk terim 5'miş. İkinci terim içinse ilk terime 5 eklemem gerekiyor. 5 artı 5 10 eder. Ve üçüncü terim 10 artı 5 15. Tabloyu tamamladık, şimdi bu noktaları grafik üzerinde gösterelim. İlk noktamız 1,5 noktası. x koordinatı 1, y koordinatı ise 5. İşte burası. x 1, y ise 5. İkinci noktamız, x 2, y 10. x 2, y 10, o da bu nokta. Ve son olarak 3'e 15 noktası var x, 3'e eşitken, y, 15 e eşit olacak. Ve işte bu da son noktamız. Yatay eksendeki her bir birimlik artış için, yani x'in değerini bir birim artırdığımızda, y'nin değeri 5 artıyor. x için 1, y için 5 artırıyoruz. Evet, bu soruyu da cevaplayalım. y dizisindeki terimler, x dizisindeki terimlerin boşluk katıdır. Tabloya baktığınızda, bu terimin, Buradaki terimin 5 katı olduğunu hemen görüyorsunuz ve aynı durum diğer terimler için de geçerli. 5, 5 kere 1'dir, 10, 5 kere 2 ve 15, 5 kere 3. Son derece mantıklı. Neden mi? Ya da grafik üzerinden konuşayım, grafik üzerinden anlatayım, daha iyi olacak. Bu eksende her seferine 1 ekledik, bu eksende ise 5. O halde y dizisindeki terimler, x dizisindeki terimlerin 5 katıdır diye cevap verebiliriz. Kontrol edelim, evet doğru.